Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri Youtube kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte TWS yani True Wireless Stereo kulaklıkların öne çıkan 5 özelliğini anlatacağız Şimdi biliyorsunuz çok farklı farklı türde kulaklık çeşitleri var Kulak üstü var, kulak içi var ya da kablolusu var, kablosuzu var Bluetooth teknolojisini kullanan var veya farklı teknoloji kullanan kulaklıklar da piyasada mevcut ama TWS dediğimiz kulağın içine giren bazının ucunda böyle bir kısım uç, uca doğru böyle bir çıktısı olan bazen de doğrudan doğru kulağın içine giren e, kulaklıkları son yıllarda çok kullanmaya başladık. E, bunlar özellikle e, farklı farklı markalarda da yine bulunabiliyor. Oppo'dan tutun Huawei'ye, Apple'dan tutun e, Samsung'a kadar birçok markanın TWS türünde dediğimiz kulaklığı bulunuyor. Tabii bu kulaklıkların belli özellikleri var. Bunlardan biz beş tanesini öne çıkartıp sizlere bu videoda anlatmak istiyoruz. Şimdi TWS türündeki kulaklıkların en önemli özelliklerden bir tanesi küçük, kolay ve rahat taşınabilir olmaları. Bunları böyle elimize aldığımız zaman oldukça küçük olduklarını görüyoruz ve istediğimiz yere de rahat bir şekilde cebimizde, çantamızda veya istediğimiz herhangi bir yerde taşıyarak götürebiliyoruz. Bu kulaklıkların en önemli özelliklerden bir tanesi de işte böyle istediğimiz her yere rahat bir şekilde taşıyabilmemiz. Çünkü biliyorsunuz kulak kulaklıklar oldukça büyük oluyorlar ama kulak içi olan modeller oldukça küçükler. İşte TWS kulaklıkların en önemli özelliklerinden birincisi çok rahat bir şekilde istediğimiz her yere taşınabiliyor olmaları. Şimdi TWS türündeki kulaklıkların ikinci en önemli özelliği tek kulakta da kullanılabiliyor olmaları. Birçok e, TWS türündeki kulaklığı tek olarak da kullanabilirsiniz. Bu özellikle hani dışarıdaki sesleri de duymanız gereken bir durum oluştuğunda aslında işinize yarayacak bir özellik. Örneğin kulaküstü kulaklıkları bu şekilde kullanamıyorsunuz. Yani kullanırsınız ama böyle bir garip bir şekilde takmanız gerekiyor. Ama TWS kulaklıkların birini takıp kullanabiliyorsunuz. Ve birçok üründe de isterseniz sağ isterseniz solu ayrı ayrı kullanarak da istediğiniz gibi çeşitli video görüntülerde veya farklı şeylerde rahat bir şekilde kullanım imkanı sağlanmış oluyor. TWS türündeki kulaklıkların üçüncü önemli özelliği aslında isimlerinde gizli olan stereo özelliği yani her iki kulaktan da Eşit seviyede bir sesi duyabiliyorsunuz stereo olarak özellikle müziklerde ve filmde. Bakın müzik ve filmde bu özellikler çok işe yarıyor steryo olması. Zaten ismindeki True Wireless Stereo e, da buradan geliyor aslında. E, bu şekilde kullanıldığı zaman da e, müzik zevkini, ses zevkini üst düzeye çıkartabiliyorlar. Yani TWS kulaklıkların üçüncü önemli özelliği stereo olmaları. TWS türündeki kulaklıkların dördüncü önemli özelliği ise ANC dediğimiz aktif noise canceling yani aktif gürültü engelleme özelliği sunabiliyor olmaları. Elbette bu her TWS kulaklıkta bulunan bir özellik değil ama eğer isterseniz bu tarz bir kulaklığı gürültü engelleme özelliği satın alabiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Özellikle gürültülü ortamlarda, sokaktayken ya da bir otobüste ya da bir uçakta kullandığınız zaman dış sesleri minimize edebileceği anlamına geliyor. Bu da hem film hem müzik hem de diğer işlerinizde daha az gürültülü, daha konforlu bir deneyim imkanı sunuyor. TWS bir kulaklık tercih ederken ANC özelliğinin olup olmadığını araştırmanızı öneriyoruz. TWS türündeki kulaklıkların beşinci ve önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek kaliteli ses imkanı sağlamaları. Elbette bu da aynen ANC özelliğinde olduğu gibi her kulaklıkta bulunmuyor ama e tercih etme noktasında düşündüğünüz zaman eğer bir e, bu tarz bir kulaklık alacaksanız yüksek ses kalitesi desteği veren modelleri de bakmanızı öneriyoruz. Bu genelde TWS türlü kulaklıklarda bir kısmında olup bir kısmında olmayan bir özellik olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere TWS kulaklıkların 5 önemli özelliğini anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili sizin de mutlaka yorumlarınız vardır. Bunları bizlere yorumlar kısmında iletmekten çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyalda takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi de teknoloji.com adresine de bekliyoruz. Orada da çok güzel teknoloji haberlerimiz yer alıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.